Bir Baba Dostu programından tekrar merhabalar sevgili Yeni Mesaj TV YouTube izleyenlerim. Çok baba bir dostun hanesindeyiz bugün sevgili izleyenler. Bugün özel konuklarımız var. İzmir'den Urla'dan sesleniriz sizlere. Mehmet Dinç Beyefendi ve Birgül Dinç Hanfendi'nin hanelerindeyiz. Muhterem merhum Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın defaatle şereflendirdiği, o güzel evde, o hanedeyiz. Babadan, baba dostundan hatıralar dinleyeceğiz. Baba Dostu programı başlıyor. Hanenize teşekkür ettik. Çok sağ olun, var olun. Bu bizim için de büyük bir şeref. Siz de hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sizi gördüm, hocamı görmüş gibi oldum, duygulandım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Evet, Mehmet abi müsaadeniz olursa ben Bilgül ablamla başlamak istiyorum. Hay hay tabii <gülüyor> tabii. özellikle zaten hocamın en sevdiği olaylardan biri hanımlara öncelik veriniz. Bu güzel sözüne evet. istinaden. Eşim başlayabilir. Gül ablamız ona da söylüyorum. Bir gül gül. Evet. Ablam, bir tane dir derdi ya. Bir gül. Nurlar içinde yatsın. Tabii çok üzüldük. anneden kaybettiğimiz için onu. Ya perişan olduk. Ama nurlar içinde yatsın. Tabii ki biz onu her zaman kanımızda, canımızda. Her zaman anıyoruz kendisini. O bizi çok sevdi, biz de onu çok sevdik. Ben Haydar hocamı şöyle tanıdım daha 10 yıl önce. 10 yıl oldu değil mi hayat? Evet. Onlar 10 on yıl önce e, kanal değiştiriyordum. Mert TV çıktı önüme. Allah Allah dedim bir bey. Anlatıyor böyle, gözleri ışık saçıyor. E, i̇lgimi çekti. Mehmet dedim koş gel bak dedim çok güzel bir insan yakaladık. Çünkü ondan önce Mustafa İslamoğlu. Mustafa İslamoğlu ona gitti. Yok Atatürk'ü hiç almıyorlar. Atatürk'ü hiç değinmedikleri için biz onlardan elimizi ayağımızı çektik. Hocam çok ilgimi çekti. Eşime dedim Mehmet dedim gel dedim ben bu beyi çok beğendim. Biz bunu dedim kayıt olalım. En canım dedi, nerede o kayıt oluyor, nereden dedi. Ben bilemem, geleceksin dedim. Bileceksin ve nerede kayıt oluyor. Ondan sonra size teşrif etmiş eşim. Siz de sağ olsun bizi kayıt ettiniz. O günden bugüne bizim sevgimiz yani çok dürüst bir yolda. Hem Müslüman, insanını seven, onun zaten e, başkan olacağım öyle bir iddiaları yok. Kendi vatanını, milletini düşünen bir bey kendisi. Benim insanım diyor, halkım cebi para görsün. Bak et alamayanlar, intihar edenler, işsizler. Bu Türkiye'de dolu. son dedi ama kendisi. De, hocam dedim biz karan hayır dedi, biz zifiri zindana giriyoruz dedi. Onu hiç unutmuyorum. Onun istediği milleti için e, çok çalıştı, çok emek verdi. Biz Atatürk'ü sadece vatanı kurtardı. O kadar yani düşmandan bizi korudu. Onu biliyorduk ama biz Atatürk'ün Ehli Bey soyundan geldiğini bilmiyorduk. Biz bunları hep hocamın sayesinde öğrendik. Ehli Beyt'i de biliyordum. Fakat şöyle, sadece Peygamber Efendimiz'in kızı, damadı, torunları. O kadar. Ama yıllardır ben onları çok iyi tanımadığım halde, üç kulu vallahi bir elham, sabah, akşam Ehli Beyt'in, Ruhlarına hediye ediyordum zaten. Ama Allah beni döndü dolaştırdı 15-20 yıl sonra Çok değerli bir insan Profesör Doktor Haydar Baş hocamla Tanıştım Ve onların kıymetini daha iyi onların, Haydar hocamdan öğrendim ben bunları Allah ondan bin kere razı olsun yaptı Zaten yaptığı yer nurda. da Allah ondan razıdır. Allah ondan, e, tabii ki. Biz de hepimiz razıyız. Allah da razıdır ondan. Şimdi Mehmet abime, boş bu adamı bul. Başka çözüm çağrı yok. Senin. Ha, tabii. Tabii ki dedim, evet, tabii Mehmet ki abi, dedim. Diyor. Ondan hocam zaten beni çok seviyor. <gülüyor> bu Birgül abla getirdi onu bu yola diyor. Bazen söyledi ara ara onlara. Sizin için de özellikle de bizzat da bana da söyledi. Birgül ablama git söyle zaten o muşkuyu Mehmet abime verdim. O dedi efendi bizim dedi. Abdülkadir Geylan efendimizin öz torunudur dedi sizler için söylemiştik. Ay onu ben mu çok sevindim. Allah Allah diyorum ben nasıl öyle olurum ama Ben çok iyi niyetliyim hani böyle kendini meth etmek değil hakikat bu. Bütün komşularım sıkıntısı olur bana gelir. Az ileride iki ev ötede Doğum doktoru var operatör doktor Merhabamız var sadece A bir bakıyorum gecenin 11'inde iki tane soda Birgül bir ablada iki tane soda verir misin bana? Ey bunları bana Allah gönderiyor herhalde. Ben de güler yüzle veriyorum. Mesela komşum soban istiyor, sıkışmış. Ben bir tane vermem. Üç tane, dört tane. Ondan sonra bu ödüllerimizi de Afyon'da almıştık değil mi bunları, evet, Afyon'da. Afyon'da aldık. Hocam dedi Afyon'a gelirseniz çok mutlu olurum gelmezseniz siz kaybedersiniz dedi bize. Mehmet biraz rahatsızdı galiba gidemeyecek gibiydik. Neyse Allah nasip etti gittik. Hocam orada bir konuşma yaptı Virgül ablanın dedi, çevresi bizimki gibi değil dedi. Onlar daha bir başka. Fakat dedi ben o Abla, Mehmet Bey'in evindeydim dedi. Bürgül Abla'nın komşuları geldi dedi. Hakikaten yaz günü, kimisi şortlu, kiminin arkası açık, kiminin kolu açık. Hocamı e, ellerini öptüler. Ondan sonra içeriye girdiler. Sinem anne oturuyor. Ama ne söylediler kızlar? Gelir gelmez hocama. Hocam biz sizi... Ona... Ya yani hocam biz sizi Birgül abla sayesinde tanıdık. Senin kitaplarını Birgül abla bize verdi. Biz seni çok yakından tanıyoruz diye. Eylemi. Böylelikle geldiler. Namaz kılmak icabetti. O açık olan komşularım hepsi uzun elbiselerini giyip onlarda namaza durdu. Sonra hocama demiş böyle böyle. Ben bir de onların sayesinde aldım bu ödülü. Hani eee <gülüyor> Bu kadar modern, hani içlerine sinmiş, Birgül abla onları bize taşımış diye. Ben de mutlu oldum, hocam da çok mutlu oldu. Öncelikle Baba Dostu programını hazırlayan sizlere ve ekibinize gönülden teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bana verdiniz. Sevgili eşim biraz önce çok güzel şeyler anlattı. Onun bu güzel anlattığına karşı benim söyleyebileceğim Tabi bazı şeyler olacak, mutlaka olacaktır. Hocamı anlatmak, onu tarif etmek, onu incelemek, öyle bir saate, iki saate, bir güne, yıllara tabi olan bir şeydir. Bu bir iki saatlik anlatımla hocamı değerlendirmek benim için çok zor. Niye çok zor? Çünkü, biraz önce eşimin de anlattığı gibi, ben sosyalist düşünceden gelmiş ve yıllarını o konuda mücadelesini sürdürmüş ve sendikal mücadeleyle İslam dinine karşı öylesine yetiştirilmişim ki, o beynimi yıkayan sol literatürün değerli bilim insanlarıyla ve o solu iyi bilen kişilerle yapılan öğretiler sonucu Allah'la olan sanki ilişkilerim yok gibi bir şeydi yani. Ama öyle bir durum oldu ki ben yıllarca cezaevinde kalmış ve ben bu dünyaya niçin geldiğimi düşünmeye sevk eden bir e, duyguyla cezaevinden çıktıktan sonra dedim ki bir gün. Çünkü bir gül bana şunu demişti. Sen bu işlerden çok uzak duruyorsun. Evlendiğim günden beri namazımda, niyazımda yaklaşık 51. yıla girdik evliliğimizle. 51 yıldır eşime saygı duyuyorum. İslam'ını bırak, İslam'ı bırakmadı. Namazında, niyazında, orucunda, ibadetlerinde devam ederken bana bir gün dedi ki: "Mehmet, tilkinin dönüp dolaşacağı yer neresi biliyor musun?" Kürtçü dükkan. Sen de bir gün geleceksin. Dediği o günden beri ben İslam'ın arayışı içerisinde olmaya başladım. İşte biraz önce eşimin de ifade ettiği gibi televizyonları seyrederken Meltem TV seyrediyormuş. Ben hiç farkında değilim. Bana dedi ki görüyor musun şu insanı? Evet görüyorum. İşte senin aradığın ve İslam'a dönmek için tarif ettiğin bu insan git onu bul. Ya nereden çıkartıyorsun sen bunları ya? Nereden bulacağım ben o insanı? İyi güzel seyrediyorum ama bulacaksın dedi. Ben sana kürtçü dükkanına dön dedim ya dedi. İşte bu insan seni döndirecek. Geldim İzmir İl Başkanlığı'nı arıyorum. Bağımsız Türkiye Partisi olduğunu, genel Başkan olduğunu görüyorum televizyonlarda. Ya Rabbi gideyim dedim il başkanlığını bulayım. Dolayısıyla siz o dönemlerin il başkanı olduğunuzu biliyorum. Öğrendim, yerinize geldim. Sizinle tanıştım. Çok memnun olduğunu söylediniz. Sizin gibi insanların partimizde onurcu yeri vardır. Dedikten sonra üyelik kayıtlarımızı yaptırdık size. Ve başladım hocamın bu güzel anlatımlarıyla ilgili. Beni dedim Adem Bey... Hocamla tanıştırabilir misiniz? Yani bir hocamı görmek istiyoruz. Ve uzatmayayım, hocamla tanıştık. Sevgili kardeşim, hocamı gördüğüm gün, o bakışlarına bir baktım ki, sanki içime öyle bir ışık tutuyordu ki, kalbimi öyle bir aydınlatıyordu ki, sanki böyle öylesiyle latif, temiz, insancıl bir yapısıyla, her şeyi böyle gönülden veren bir insan anlayışını bana nakşeden bir tavrıyla beni medyun etti. Dedim ki eşimden Allah razı olsun böylesine güzel bir değerli insanı bana tanıttı ve ben de onu tanıdım. Ve bağımsız Türkiye Partisi gibi bir değerli partinin üyesi oldum. Tabi çalışmalarımızı sürdürürken hocamla da tanışma fırsatını bulduk. Sizin sayenizde oldu o da tabi. Teşekkür eder size e, Teşekkür ediyoruz tabii ki. E, neden? E, böyle güzel bir yerde olmamın mutluluğunu yaşarken e, hocam beni tanımaktan mutlu olduğunu söylediği o gün şunu hiç unutmam. Sizin gibi solcuların benim başımın üstünde yeri var abi. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sizinle çalışmaktan ben de onur duyacağım dediği gün Hadiseler o kadar gelişti ki hocamla, hocama anlatmak öyle mümkün değil yani. O öyle bir değerli insandı ki eserlerini almaya başladım. Eserlerini okudukça ha, bugüne kadar Türkiye'de yapmış olduğum siyasal çalışmamın ve sendikal mücadelemin keşke zamanında e, o mübarek insanı tanımış olsaydım da 600 bin kişiyi temsil eden o günün diz çatısı altındaki insanlara hocamı anlatabilseydim. O konuda çok üzgünüm. Onu yapamadığım için, ona yetişemediğim için, o görevimi yerine getiremediğim için çok üzgünüm. Ama bundan sonrası için ben mücadelemi sürdüreceğime kendisine söz verdim. Ve o da bana sizin gibi solcuların başımın üstünde yeri var demesinin güzelliğiyle ...çalışmalarımıza süratle başlayalım. Bir aile dostluğumuz, ahbaplığımız oldu. Evet. Sık sık muhterem hocamız ailesiyle beraber, çocuk çocuklarıyla beraber sizlere geldiler, ziyaret ettiler. Evet. İlk gelişen... Evet. Şimdi ilk gelişinde unutamadığınız bir anımız var herhalde. Nasıl o? Ha, Mehmet Ali'nin eski günlerini, diz anlatıyordu. çalışmalarını anlatıyordu. Orada siz... Ben şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Hocam bize geleceğini söyledi. Ya böyle muhterem bir insanın ilk kez böyle, yani yeni tanmışız. Size geleceğiz abi deyince, tabii etrafında büyük bir kalabalıkla bize geldiler. Yani bahçe arabalarla doldu, sokaklar arabalarla doldu. Millet de, ne oluyor gibisinden bakınmaya başladı bu oturanlar. içeriye girildi tabii oturduk. Şurada oturuyordu masaya hiç unutmuyorum. O mübarek insan şuraya geldi ve genel başkan yardımcılarıyla birlikte hanımlarla, erkeklerle doldu taştı burası. Tabii ben kendimi tarif etmeye başladım neden bu yola geldiğimi, nereden geldiğimi, soldan gelen bir insan olarak sizleri tanıdığıma çok mutlu olduğumuzu anlatırken, tabii sendikal faaliyetler, siyasal faaliyetler derken hemen o ara lafın içerisine hanımım girdi birden. Ben kendimi methediyordum yani böyle bir yere gelmeni, mutluluğunu yaşıyorum derken, birden şok diye böyle bir kaynar su şeyime, başımdan aşağıya dökülür gibi oldu çünkü hanım bir şeyler söylüyordu. Buyursun kendin söz için onu, ben söyleyemem. Şimdi eşim tabii sendika faaliyetlerini, içeri girip yani cezaevine girdiğini, çıktığını, her şeyi söyledi hocama. Çok da kalabalık. Ben hemen şuradan atladım. Hocam dedim biraz da dedim hovardalığını söylese ya size dedim. Onu niye söylemiyor dedim. Ama millet gül gül. Çok güldüler o gün. E benim böyle şeyim yani içimde öyle bir şey yok açık sözlüyüm. E i̇çimden ne gelirse onu söylüyorum. Hocam işte giderken hocam dedim öpeyim elinizi dedim. Hayır dedi. Ben de şaşırdım. Neden dedim ben sizin elinizi öpeceğim dedi. O benim elime öptü. Böyle mübarek bir hanımefendinin anca eli öpülür dedi bana. Evet, ben de duygulandım tabii ki. Onu yola kadar geçirdik gittik. Sonra aradan işte dört beş ay geçti, gece bir buçukta telefon açtı eşime. Abi, sizi mutlaka şeyle, ablamla beraber Trabzon'a geleceksiniz. Gittik, bizi e, Hayri Baba'nın ona hediye ettiği bir pesi var. İlk defa giymiş bize. Onunla bizi karşıladı dışarıda kapıda. Ay biz ona sarıldık, o bize sarıldı. Biliyor musunuz dedi bu fesi bana dedi, sizin için ilk defa giyiyorum. Bunu Hayrı Baba Hazretleri bana hediye etti dedi. Oturduk, orada da sohbet ettik. Ay unutulmayacak günler, hocamın eli açık. O sofralar yemek dolu. Yani ona gelenleri hoca çevresiyle giyiyor. Herkese doğıtarak, ikram ederek. Kendi evinde, bahçesinde, açılar da var. Tabii ki hepsini halkına sunuyor. Her şeyinle onu beğendik. Müslümanlığını, dürüstlüğünü, Atatürkçü oluşu, milletini çok seviyor. Hepimizi sevdi. Biz kimiz ki mesela onun yanında. Ama çok sevdi bizi. Biz de onu. O da kalbimizi biliyor zaten. Bizim sahte yaptığımız gösterişi şöyle bir şeyimiz yok ki. Ben evimi kapılarını sonuna kadar açtım. Bunu bazı hanımlar bana dile getiriyorlar. Şimdi bolluk bereket dediniz. Hocam için, tarafım için. Tabii. On de burada da bir bolluk bereket yaşandı. Yaşandı. Yani ben şahit oldum. Tabii. Mi? Yaklaşık 200 kişinin 250 200 kişi var vardı. Ben de. Ama 30-40 kişilik bir yemek vardı. Yani ya, hazırlık Normal yapabileceğimiz hazırlık neyse onu yaptık e ama. 30-40 kişilik bir <gülüyor> Arttı e, tabii, bile. Arttı. En son ben zeytin kavanozunu boşalttım. <gülüyor> domatesleri doğradım. 30 tane yumurta kaynattım. Çabucak. Hani doymayanlar olabilir anlamında. Ya, ya... Arttı. Yani arttı. yine yemek kaldı ondan Evet. Yani o günkü toplantıdaki insanlara soruyorum. Doydunuz mu? Allah bilmiyim, bereket versin. Ya bu ne güzel bir sofra hazırlayıcıydı. Allah Allah ya bu kadar iki üzerinde hocam insan. Hocam ne diyor? Nasıl i̇nsan doyar gönüldür, diye. İnsan gönüldür, gönül. En güzel sözlerinden biri gönül. o. Gönül. Ee, dediği gibi hakikaten. Hocamın bu birinci gelişinden sonra ikinci kez bir daha geldi hocam buraya. Bir Ramazan. Tabii değil 3. gün Ramazan'daydı. Ramazan, yok son günü Kadir gecesi ne O işte 3. gelişiydi. 2. gelişinde yine o kalabalıklarla burada kendisini misafir ettik ve o kalabalığın hepsini dışarıya çıkardı. Hepiniz dışarıya çıkın dedi. Mehmet abimle Birgül ablam gelsin dedi o. Şuradaki koltuğa oturdu. Biz de önüne diz çöktük. Bize İslam'ın güzel dualarıyla öyle bizlere Bilgiler aktardı ki ve zikirleri nasıl yapılacağını, nasıl dua edileceğini, Efendim elbey sevgisinin David'in merkezi olduğunu, bunları uzun uzun anlattık. Baya uzunca anlattıktan sonra tabi biz bir kuşu içerisinde onu dinliyoruz. Bittikten sonra ancak bir şey soracağım hocam dedim. Ben çok günahlar işlemiş bir yapının içerisinden gelmiş bir insanım. Çok geç tanıdım. Ve tövbe ederek de döndüm. Sizden öğrendiğim İslam'ın güzelliğiyle yaşamımı sürdüreceğim ama beni Allah affeder mi ki acaba? Bana ne dedi biliyor musunuz? Abi dedi. Bir çocuk dünyaya nasıl gelir? Müslüman olarak değil mi? Öyledir dedim. O Müslüman olarak gelmiş çocuk ölünceye kadar İslam'ın güzellikleriyle yaşamını sürdürerek cennetini kazanmış olsa dahi sen bugün ondan daha iyi bir noktada olduğunu sakın unutma dedim. Nasıl olur hocam dedim ya. Ben belli bir yaşın insanıyım. Senin o yaşadığın hayattan geri dönüp de İslam'ı e, kabul etmen var ve tövbe etmen var ya dedi. O daha makbul. O çok daha makbul olduğunu söyledi bana, hiç merak etmedi. Ne olun gemisine bindiğiniz? Yani öyle bir huşu içerisinde, öyle bir huzur dolu oldum ki tarifi mümkün değil. Tabi bundan sonra tekrar ayrıldık. Hocam, Strabzon'a döndü. Son gelişi üçüncü gelişiydi. O gün yine Ramazan'dı. Ramazan'ın bitmesine bir hafta sonlarıydı yani. Bir hafta on gün gibi bir şey. Büyük bir kalabalık dışarıda oturuyoruz. yemeklerini sahura kadar oturduk. Ama ne sohbetler. Genel başkan yardımları, ya arkadaşlar, hanımlar, erkekler dolu. Tam gideceği zaman ayağa kalktı. Gökyüzü o kadar berrak. Tabii ben onun berraktığına ne manaya geldiğini. Nereden bilebilirim? Şöyle gökyüzüne şöyle bir baktı. Bugün dedi. Kadir gecesidir. Kadir gecesidir dedi. Bugün Kadir gecesidir. Bakın gökyüzüne dedi. İşte bugün Kadir gecesi. Öyle değil mi dedi ilahhitçi arkadaşlar. Hepiniz bakın bakayım. De. Hepimiz baktık. Evet hocam dedi bugün bir kader. Ya unutmak mümkün değil benim evimde böylesine bir değerli insanın kadir gecesinin e, olduğu bir gecede bunu bize söylemesi bizleri diye, bizleri diye. Hani öyle bir insan ki diyorlar ki hocamı şuna benzitti ve bunu da söylüyoruz. Elin açık olsun, gönlün açık olsun. Sofran açık olsun. Efendime söyleyeyim, ayıpları ört, sırları tut, sabrına sebat et. Yani ne güzel bir söz. Yani bana göre okuduğum kitaplardan da anladığım kadarıyla Hacı Bektaş Milli Hazretlerinin söylediği sözlerin aynısıydı. Öylesine latif, öylesine sevecen, öylesine insanlara yardım etmeye, Çalışan, eli bol, açık, gönlü açık, çok muhterem bir insan. Hatıralarımda kaldığı kadar eleşti biraz önce. Beni hocam haftanın demem belki abartılı olur ama 15 günde bir mutlaka beni telefonla arar. Hal hatırımı sorardı. Nasılsın abi, iyi misin abi? Yine bir gün bir gece <gülüyor> geç vakte kadar oturuyorduk. Yatalım falan derken saat bir buçuk civarlarında <gülüyor> telefon çaldı. Alo. Hemen anladım tabii beni o saatte hocam biliyorum aradıklarını. Hayrola hocam buyurun dedim. <gülüyor> yani bu saatte aradığınız bir şey mi var? Abi benim dedi. Yarın biletlerinizi aldım. Allah, Allah. Benim elim ayağım kesildi. Mürgül ablamla beraber sizi Trabzon'a Akçabat köftesi yedirmek üzere bekliyorum. ''Hocam ne zahmetler?'' ''Hayır.'' dedi. ''Biletleriniz alındı. Sabah bekliyoruz.'' Biz artık o saatten sonra uyumak da mümkün değil. E i̇şte biraz uyur gibi olduk falan. Bir tavşan uykusuyla falan kalktık sabahleyin. İndik. <gülüyor> Havaalanına gittik. Bindik uçağa. Trabzon'da bizi arabayla karşılatmış hocam. Bindik arabaya hocama geldik. Hoş geldiniz dedi. Birgül yukarıya anımladılar. Kerasta bulurlar. karşıladı bizi. Sizi öyle karşıladı. Çok şık giyinmiş. Kokular sürünmüş gibi kokuyordu, sarıldım. Oradan aşağı inince işte bana hoş geldin abi dedi ve e, şimdiki çok sevdiğim, çocuğum kadar sevdi. genel başkan olarak seçtiğimiz avukat Hüseyin Baş. Mersin'i <gülüyor> soğuk kullanıyor. Beni bindirdim Mersin çocuğum. Kendi de bildi. Kadırga TV'ye götürdü. Buraya girdik. İçeriye girdik ya nasıl anlatayım halen içimde böyle bir ürperti hala onu anlattıklarını asla öyle sırlar bana verdi ki mezara kadar gideceksin o ara düşünebiliyor musunuz tam Kadırga TV'de bunları bana anlatırken hocam bunlar mezara kadar gider benim için bunları asla kimse duyamaz kimse bilemez bu ne demek bu sırları bana anlat ne dedi biliyor musun bana bir gün, abi dedi, seni buraya çağırıyorum değil mi dedi, niye çağırıyorum? Seni gördüğüm zaman öyle bir mutlu oluyorum ki, derken ağlayacak hale geldim, seni gördüğüm zaman huzur buluyorum ben dedi. Kendi kendime düşünüyorum, ya Rabbi benim neremden huzur duyuyor, ne yapıyorum ki ben ağacıma karşı? Ama işte biraz önce bize burada e, ikinci gelişindeki söylediği hani annesinden Müslüman olarak doğan çocuğunun Müslüman olarak vefat etmesinden e, öncesinin tövbe ederek o geçmiş e, şeytanın cennet diye gösterdiği o çirkin yollardan dönmen kurtuluşundur sözü aklıma geldi. Herhalde ben çünkü hocamı yüce kalpte seviyordum. Onun için senden Gönlük mutlu oluyorum diye bir yapısı vardı. Gönül işte. Ve o ara içeriye bu sırları anlatırken inanın samimiyetimle söylüyorum mezara gideceğini söyledim zaten Yine, kendisine. Bilal Bey içeriye girince hemen konuşmayı kesi Demek ki benim için öyle önemli sırlardı ki bunlar inşallah bu sırlarımızı ebedi hayatta birlikte olduğumuz gün birbirimize sarılarak değerlendireceğimizi düşünüyorum. <Gülüyor> Hocam her şeyle mükemmel ve koyduğu eserleriyle dünyayı dize getiren bir yapısı olan eserlerini, üzüntüm bu, dünyanın 4 milyar insanının temsil edildiği ülkelerdeki devlet yöneticileri, hocamın ortaya koymuş olduğu eserlerini kabul etmiş, özellikle ekonomik bağımsızlığını insanlara verebilme adına yazdığı milli ekonomi modeliyle, Fethetmiş o insanları ve Duma'da yanılmıyorsam 2013 yılındaydı galiba. Bugün yıl dönümü. Bugün yıl dönümü olan Allah bugün de güzel. o gün Duma'da 5-6 saatlik bir konferansla Rus bilim adamlarının ve e, yöneticilerinin bulunduğu Duma'da yani iki kişi konuşur Duma'da biliyor musunuz? Biri Çin başkanı sadece bir 5 dakikalık dakikalık konuşmayla bir merhaba diyor ama İkinci konuşmacı, bir devlet adamın teyindeki Profesör Haydar Baş, 6 saate yakın bir konferans veriyor. Ve bu insanlar aptal mı kardeşim? Bakıyorlar ki bu kurtuluş milli ekonomi modelinden olacağını düşünerek, bir an önce bunu hayata geçirmenin kavgasını vermişler. Ve insanlar Putin'den selamlar geliyor ve ben milli ekonomi modelini ülkemin insanına uygulayacağım diyerek, Kanunlaştırıyor bunu ya. Ama biz biz milletimize yani ve, an, anlatıyoruz tabii ki ama anlamak istemiyorlar. Bugün dünyanın, de kurtulalım yani değil mi şu pahalılıktan? Kadınlara ya, ayrı, çocuklara yani, ayrı hocam. Vallahi. Bugün dünyanın bir numaralı ülkesi haline gelmiş Rusya. Ve artık arkasından British ülkeleri dediğimiz Çin, Rusya, Hindistan. Uyguluyor onlar. Efendim. Hindistan'da saydım galiba, evet. Güney, Afrika. Güney Afrika ülkeleri. Çin. Bu modeli Bak, yavaş e yavaş ilerledi. uygulamak suretiyle Çin bugün hocamın bu milli ekonomi modeliyle dünyaya ferman okuyan, res çeken bir yapıyla Amerika'yı hakikaten hocamın ifade ettiği gibi büyük bir devrimle, sessiz bir devrimle Amerikan emperyalizmini gömmüştür. E böyle bir değer insandan, işte hocama bunun için üzülüyorum. Yani o nur içinde yazsın. Bu gördüğü eserleriyle bu halkı anlata, anlata, anlata dilinde tüy bitti adamcağız. Ve inanır mısınız? Türk halkına üzülerek gitti. Ben sizin için yazdığım bu kitabımı Elin Hristiyanın yöneticileri kabul ediyor, bilim adamları kabul ediyor, beni ödüllendiriyor. Ve ben bu konuda dünyanın çeşitli ülkelerinde... On büyük konferanslar vermek suretiyle bu insanlara kendimi kabul ettirmişim. Ama Türk halkı maalesef hala bunu anlamıyor. İşte ben gidiyorum diyecek gün o gündü, o beni yıktığı bir gündü. Bir sabah kalktığımda 14 Nisan günü hocamın, Allah dostu olan hocam dostunun yanına gitmeye karar verdim. Ee, yıllarının vermiş olduğu o birikimi artık tahammül edemeyecek o vücudunu yaşlandıran e, ne bileyim zorlaştıran bir yapıya sahip olduğu için. Ben sizin için yazdım. Ben sizin için bunu e, yıllarımı vererek getirdim ama siz maalesef anlayamadınız diyerek hocam büyük bir üzüntü içerisinde 14 Nisan'da kendi hayatını İlahi kudrete teslim etmek üzere ruhunu emanet etmiştir. Ve dur içinde de yazsın. Ehli beytle mutlaka komşu olduğuna inanıyorum. Böyle bir değerdi. Böyle bir insandı. Hele hele yani çalışmalarımla ilgili nereden nereye geçiyorum gerçi ama öyle hatıraları var ki yani anlatmakla bitmeyen bir Hangiden hatıra. Hangi En sonunda bir gün bana İzmir'de bir toplantıda Eşime bildirmişler. Bundan sonra da il başkanlığını isterse sevinirim demiş. Olabilir. Hocam bunu söyleyince hanım bana geldi dedi hocam. Bundan sonra il başkanlığını diğer arkadaşımın da il başkanı olan yani sizin de il başkanlığınızdan mutlu olduğunu ancak başka görevlerle görevlendirilebileceği inancıyla bu görevi benim kabul etmemi isteyince ben hocamı kırmam mümkün değil. Kabul ettim. Sizinle beraber dedim ki bana bu görevi verdi. Adem Bey bir gidelim de hocam bana bunu verdi ama bir ne yapacağım? E buna nasıl yürüteceğim? Uçağa bindik birlikte gittik hocam mükellef bir sofra hazırlamış. Hatta orada Ekim oğlu. Turan Demir. Turan Demir, ne Ekim oğlu. Sen, ben ve hocam mükellef bir şeydi sofrada. Sohbet ederken, hocam dedim bana bu görevi verdiğini memnuniyetle başımın üstüne, tabii ki yapacağım. Ama ben siyasetten gelmiş, sendikalardan gelmiş, mücadele örgütçü yapıya sahip bir insanım. Ben böyle bir uygulamayı gerçekleştirmek istiyorum. Hah işte ben dedi, bunun için seni bu göreve layık gördüm. Sana da dedi, Adem birinci sağ kolun olacak dedi. Devam edeceksin. Ve orada o görevi üstlendik. Çok şükür İzmir'e döndükten sonra da, Arkadaşlarımla birlikte topladım. Ee, onlarla çalışmaların içerisinde nasıl bir örgütçülük çalışması yapacağımızı dilimin döndüğünce tecrübelerime istinaden kendilerine alattım. Ve arkadaşlarım da çok mutlu oldu. Özellikle hanımefendiler çok mutlu oldular. Yani senin gibi bir baba Durumunda olan, şimdi baba dostu dediğimiz baba. büyük baba dostunun yanında benim baba <gülüyor> dostum ne kadar yeterli olur bilemiyorum ama beni de bir baba gibi, arkadaşlarım beni öyle bildiler. Zaman zaman belki onlara çalışmalarındaki eksikliklere kızarak da, onlara e, sert e, muameleleri yaparak onları aslında teşvik etmek adına. Onlar zaten bana şunu diyorlar. Sen bizi döysen de söysen de tokatlasan da sen bizim babamız. Biz senin her dediğine inanıyor ve seninle birlikte olacağımızı söylüyorum. Yani böyle bir güzel insanla çok güzel vakitler geçirdik. Evet. Şimdi son söz olarak şunu ifade edeyim. Hocamın bırakmış olduğu bu eserlerden sonra onu göklere çıkartabilecek ve hocamdan sonra onun koynunda yetişmiş onun evinde her şeyiyle birlikte yetiştirmiş bir Gerçekten değerli almış. ve bugün 30 yaşında gebe genç bir delikanlı. Avukat ve bizlerin oylarıyla genel başkanlığa seçtiğimiz e, Hüseyin Baş öyle bir değerli bir çocuk ki çocuk diyorum daha gepek genç olduğu için. Anlatımıyla, ifadeleriyle, kibarlığıyla Kibarlarıyla, hocamdan almış olduğu o güzelliklerle insanları mest eden bir yapının insanı olduğunu, her konuşmasını dinleyen bir kişi olarak en güzel sözlerinden birini söyleyerek konuşma sonu vermek istiyorum. Ben inanıyorum ki hocamın bıraktığı yerden iktidara gelebilecek bir yapının insanı olarak dediği tek güzel, hepsi güzel de tek güzel olan benim gönlümde olan, bir hayalimiz var. Evet, değerli Hüseyin baş, bu hayalinizi hep birlikte gökyüzünde ve tüm dünyaya ifade ederek iktidar olacağız. Seni yanaklarından öpüyorum. Şimdi eşim de anlattı ya e, Hazreti Hüseyin'in duruşu var onda. Ben onu görüyorum onda. Kendideki bar e, efendi yakışıklı Allah biz ona her konuda yardımcıyız. Biz de telefon etsin abla gelin şurada toplantı var biz onunla beraberiz. Onun da başarılı olacağına inanıyorum. Yolu açık olsun muhabbeti bol olsun onu Allah'a emanet ediyor. Evet sevgili izler bir baba dostu programının daha sonuna geldik. Çok doyumsuz, çok anlamlı yani kelimeler sığmıyor. Aynen. Çok muhabbetli bir Aynen. an yaşadık. Hocamızı yaşadık burada iliklerimize kadar hissettik. Aynen. Aynen. Hep aynı Aynen. duygu yoğunluğu içerisindeyiz. Aynen. Var olsun sağ olsun ki Allah ondan razıdır. Allah şefaatlerinden mahrum eylemesin. Aynen. Bize bu dünyada gerçekten cenneti yaşattı. Evet, gerçekten. Yani şu anda yaşatıyor o duygularla beraber. Evet, evet. Onu unutmak ne mümkün. Yok o bizimle, o aramızda, o her daim yaşıyor. Hepimizle beraber yaşıyoruz. Evet. evet bu can tendi olduğu müddetçe onu anacağız, evet. anlatacağız, yaşayacağız ki o rahmettir. O değil bu ülkenin, dünyanın kurtuluşudur, dünyanın açlarının doymasıdır, onun fikirleri, Tabii. düşünceleri. Tabii. Evet bu duygularla e, Birgül ablama, Mehmet Dinç abi, abime babama şükranlarımı arz ediyorum. Senden Tek, de Allah razı olsun, buraya kadar teşrif ettin geldin, ayaklarına sağlık. Çok sağ olun, var olun. Ee, bu programı tadında bıraktık sevgili izleyenler. Ee, birkaç program daha Mehmet ağabeyimle, Bürgül ablamla yapacağız, ekranlara taşıyacağız. Yeni bir programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz efendim.